Bugün 24 Temmuz 2022 Pazar Güneş günündeyiz İkizler burcunda ilerleyen ay güne değişken ve hareketli enerjiler veriyor gün genelinde zihinsel hareketliliğimiz artarken çevremizde olup bitenleri merak edebilir bilgi paylaşımları yapabiliriz sevdiğimiz kişilerle akrabalar ve komşularla bir araya gelip sohbet edebileceğimiz bir gündeyiz. aynı anda birçok konuyla da ilgilenebileceğimiz gibi zaman zaman konsantre olmakta zorlanabiliriz ilgi alanlarımız daha yüzeysel ve değişken olabilir Enerjimizi gezmek, seyahat etmek, okumak, yazmak, konuşmak için harcayabiliriz. Yengeç burcundaki Venüs ile Koç burcundaki Jüpiter arasında etkinleşen dik açı, kişisel zevkler, ilgi alanları, özel ve sosyal ilişkilerde belirsiz ve değişken durumlar yaratabilir. Duygusal beklentilerimiz artarken denge kurmakta ve memnun olmakta zorlanabiliriz. Güvensiz durumlar oluşabilir